Evet, merhabalar sevgili anne babalar, sevgili eğitimciler, belki sizler de bu videolarınızı zaman zaman göz gezdireceksiniz. Ee, yine bugün farkındalık oluşturması amacıyla çektiğimiz bir başka videomuz olacak şu anda. Ee, bugün biraz önce hatta akran zorbalığıyla alakalı bir video çektim. Şimdiki video konum ise çocuklardaki sosyal fobi. Bunun da e, akran zorbalığıyla da çok bağlı olduğunu da, birbiriyle bağlantılı olduğunu da düşündüğüm e, bir konu. Ve aslında bütün geldiğimiz noktada çocukların kişilik gelişimine geleceğiz belki en sonunda. Ve çocukların kişilik gelişiminde anne baba ve ebeveyn tutumlarının ne kadar önemli olduğu konusunda aslında orada bir birleşeceğiz sizlerle. O yüzden... E, Şöyle düşünün, sosyalleşmek aslında bizim hayat içerisindeki hem başarımızı hem de mutluluğumuzu etkileyen bir durum. Sosyalleşemeyen insanlar hem fiziksel şartları çok yerine getirememekteler, duygusal anlamda da psikolojik şartları da çok yerine getirememekteler. Arkadaşlık ilişkileri, özel hayatlarındaki ilişkiler aslında bu yaşadıkları sosyal fobi ile beraber olumsuz olmakta. Hayattaki başarıları işte özgüvenlerinin daha düşük olmasından kaynaklı atılımcı olmaları, girişken olmaları da engellenmekte ve hayat başarıları da o şekilde bir sekteye uğramakta. O yüzden sosyal fobi çok önemli. Özellikle de çocuktaki sosyal fobi de çok önemli. Biz her ne kadar şu anda çocuktaki sosyal fobi inceliyor olsak da ben danışanlarımdan da biliyorum ki büyüklerde de sosyal fobi çok önemli bir konu. Daha çok özgüvensizlikle belki seyrediyor ve özgüvensizlik altında inceliyoruz ama yüksek oranda da artık bir çok yüksek problem haline gelmiş de sosyal fobik durumlar da var. O yüzden öncelikle nedir sosyal fobi? E, topluluk içerisinde konuşamama e, yani mesela ne bileyim işte insanların kendini ifade edememesi çocukların topluluk içerisinde konuşamaması gibi durumlar aslında bir sosyal fobi e, çekingenlik çekingen çocuk utangaç çocuk durumları bize kendini bu şekilde bir konuşamamakla ifade edememekle hep geri kalmakla işte kalabalıklarda bulunmamakla ön planda olmamakla bize kendini gösteriyor mesela ne bu sosyal fobiye sahip olan çocuklar aslında etrafında bulunan diğer insanların kendileriyle hep dalga geçeceklerini alay konusu olacaklarını düşünüyorlar kendileri hakkında aslında kendilik e, algılarında da bir olumsuzluk var çünkü kendileriyle alay edileceğini düşünüyorlar. Az önceki e, video ile aslında bunu birleştirirsek akran zorbalığıyla da birleştirirsek düşünseniz de hayatının belli bir döneminde okul çağında akran zorbalığına maruz kalmış bir çocuk bunu artık bir davranış şekline dönüştürdüyse kendiyle olan kendilik algısında ben. E, kusurluyum, işte, şöyleyim, böyleyim, yetersizim gibi bir takım algılarında bir değişim olduysa zaten daha sonra zorbalığa maruz kalmıyor olsa bile hayatının belli bir aşamasında bu algıyı devam ettirebilir, bir sosyal fobi geliştirebilir. Evet, bu durumlara o yüzden gerçekten çok dikkat etmek lazım. Çocuklarımızla yaptığımız sohbetlerin, iletişimin, bu anlamda çok çok çok önemi var. Hem akran zorbalığında, çocukların bize anlatabilmelerinde, bize güven duymalarında çok önemi var. Ve çocukların yine sosyal fobi hem geliştirmemelerinde hem de sosyal fobiyle karşı karşıya kalan bir çocuğun özgüveninin yükseltilmesi, kendilik algısının değişmesi durumunda da yine aileyle yapacağı iletişimin çok çok çok önemi var. Evet ben zaten başta da söyledim, benim bu videoları çekmemdeki amacım ailelerin farkındalığına bir e, küçücük bir katkıda bulunma isteğidir, e, amacıdır. O anlamda e, sizler de çocuklarınızla olan iletişiminize e, bu videolarımızın ışığında yeniden bir mercek tutun ve düzeltilmesi gereken yerler varsa bir an önce düzeltmeye başlayın. Hiç geç kalınmış bir şey yoktur. Yeter ki farkında olalım, yeter ki isteyelim, yeter ki bir hedefimiz olsun, iletişimimizle alakalı, kurduğumuz ilişkiyle alakalı bir hedefimiz olsun. O yüzden onun e, farkındalığında olduktan sonra, o hedefi koyduktan sonra gerekli eylem adımları içinde, Kitaplar okuyabilirsiniz, eğitici videolar seyredebilirsiniz, seminerlere katılabilirsiniz, olmazsa bir uzmandan yardım ve destek alabilirsiniz. Çünkü hayatınızda belki de yapacağınız en karlı yatırımlardan bir tanesi olacaktır. Bu anlamda lütfen iyi gözlemciler olalım, iyi farkındalıklı aileler olalım. Anne babalar olalım yoktur şöyledir böyledir işte bunun annesi de böyleydi babası da böyleydi zaten işi işte daha sonrasından değişir gelişir gibi durumlara girmeyelim ya da çocuğa işte nazlı, utangaç bilmem ne gibi etiketlerde takmayalım. Çünkü baştan bu hoşumuza giden durumlar evet 4-5 yaşında bir çocuğun biraz çekinik olması kendi alanını Korumaya çalışması, kendi alanına müdahale edilmemesi için e, konuşmuyor olması, uzak duruyor olması, uzmanlarca normal belki kabul edilebiliyor olsa bile 6 yaşından sonra çocuğun aslında artık sosyalleşmesi gereken bir zamanda e, yine aynı çekinik tavrı, utangaç tavrı e, gösteriyor olması işte orada bize sorunun olduğunu e, gösteren bir durum. Çünkü bu çocuk okula gitmek durumunda. Ee, sizden uzaklaşmak e, artık zamanı geldi. Güvenli bağlanma, işte bu 0-6 yaşta hep biz neden önemsiyoruz? 0-2 yaşta kişilik gelişiminden bahsediyoruz. 0-6 yaşta güvenli bağlanmadan bahsediyoruz. Daha sonrasında da o kurulan güvenli bağlanmanın güvenli bir şekilde ayrılması gerekiyor. Çocuğun e, toplum içerisinde etkin, kendine güvenen bir birey olması için kendini yeterli hisseden, öğrenmeye açık, keşfetmeye açık bir birey olması için de o anne ile çocuk arasındaki güvenli ayrılmanın da sağlanması gerekiyor. Yoksa bu olmadığı zaman işte sosyal fobi e, geliştiren, o kıramamış çocuklar karşımıza çıkıyor. Annesinden ayrılmayan, diğer insanların arasında olmak istemeyen, konuşmak istemeyen çocuklar karşımıza çıkabiliyor. Sosyal fobi sadece işte koruyucu ebeveyn tavırlarından mı oluşur? Hayır aslında sosyal fobi aynı zamanda aile içerisinde bir birey olarak kabul edilmemekten de oluşur. Bununla birlikte şimdiki yanlış aile tutumlarında da görüyorum ki çocuklar o kadar fazla merkezdeler ki çocukların büyümesine izin verilmeyen de durumlar var. Sorumluluk almamış çocuklar. 6 yaşına kadar aile içerisinde kendi yaşına uygun hiçbir sorumluluğu almamış bir çocuk. Bir anda bu çocuğun okula gidip işte diğer çocuklarla beraber bir iletişime geçmesi, çok normal normal bir iletişime geçmesi, bu ana kadar ağzına yemek yedirilen bir çocuğun, Okulda gidip öğretmeninden ders dinlemesi, okulun kurallarına uyabiliyor olması ve kendini ifade edebiliyor olmasını beklemek açıkçası gerçekten çok akıl kârı değil. Ayakkabılarını giyemeyen, tuvalete gittiğinde çamaşırlarını, kıyafetini indiremeyen, kaldıramayan bir çocuk tabii ki Zaman içerisinde bir sosyal fobide geliştirecektir, okula gitmek istemeyecektir. Aynı zamanda çok fazla azarlanmış, cezalandırılmış, psikolojik anlamda veya fiziksel anlamda şiddete maruz kalmış, baskıcı ortamlarda büyümüş, kaba ve e, saldırgan özellikler ile tepkiler verilmiş, devamlı aşağılanmış, aşağılanmış, e, Koşullu sevgi almış aynı zamanda ve çok fazla mükemmelliyetçi ebeveynlerin elinde büyütülmüş çocuklar da aynı zamanda ya da alay edilmiş, aşağılanmış, kıyas yapılmış çocuklar ve aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi güvenli ayrılmayı, güvenli bağlanmayı kuramayan ve güvenli ayrılmayı da gerçekleştirememiş çocuklar aslında bu sosyal, Fobi denen durumu yaşamaktalar. Şöyle düşünün aslında bu sosyal fobi bazen kişilik özelliklerine göre de aslında azarlanmış, cezalandırılmış ve evde belki psikolojik anlamda şiddeti, fiziksel anlamda şiddeti görmüş çocuk. Eğer çekinik bir karakter değilse, daha baskın bir karakterse o zaman da aynısını daha sonrasında belki de akranlarına zorbalık uygulayan bir karakter olarak da sergileyebilir. Yani hem sosyal fobi geliştirmesi çok mümkün böyle bir çocuğun kendi kişilik özelliklerine göre ya da tam tersine zorba bir çocuk olması da çok mümkün. O yüzden gerçekten sevgili ebeveynler çocuklarımızın çocuklarımızı yetiştirirken onlarla kurduğumuz iletişim, onlarla, onların benlik oluşumuna vereceğimiz katkı, onların yeterlilik duygusuna, ben değerliyim duygusuna, özgüvenlerine verecek olduğumuz katkı, oradaki bizim tavır ve tutumlarımız, davranışlarımız çok önemli. Her zaman söylüyorum, bir şeyler ekiyoruz, yaptığımız her şeyle onlara işte bir konu hakkında fikirlerini sorarken, onların fikirlerinin önemini belirtirken ya da onlar bir fikir konu bize bir fikir beyan etmeye çalıştığında susturarak "Hadi oradan, sen nereden bileceksin" gibi bir tutum sergileyerek de aslında bizler çocuklarımızın kişiliğine, karakterine ve geleceğine birer tohum ekiyoruz. Bu anlamda lütfen çok dikkatli olalım. Yaptığımız şeyin çok önemli insan yetiştirmenin dünyanın en önemli işi olduğunun farkındalığında hareket edelim. Çocuklarımıza mesela devamlı eleştirel tavırlarda bulunmayalım. Öncelikle ne istediklerini, ne anlatmaya çalıştıklarını dinleyelim, onları dinlemeyi öğrenelim. Ve evet, buraları çok çok çok güzel yapmışsın ve bu konulara da Şöyle şöyle yaptığında, bunu bu şekilde geliştirdiğinde daha çok daha iyi olacak şeklinde bir geri bildirim vererek çocuklarımızın gelişimine destek veren, onları e, geliştiren ebeveynler ol, olalım. Evet, bu anlamda gayretlerini takdir edelim. Devamlı yapamadıkları şeyleri değil de e, yaptıkları şeyleri takdir edelim. Ya da e, çok fazla, gereğinden fazla da... E, takdirde de bulunmayalım dozunda davranalım, dengeli davranalım yaptığımız davranışın önce ne olduğunu bilerek yapalım bir hedefimiz olsun yani biraz kendimizi geliştirelim okuyalım, bu anlamda eğitimler var, okulların düzenlemiş oldukları seminerler var, okullarda uzmanlar var, rehberlik danışmanlık danışmanları var bizim gibi yerlerde size her an destek vermeye hazır uzmanlar var lütfen bu konuda Gereken gayreti ebeveyn olarak da gösterelim. Çünkü gerçekten çocuk yetiştirmek dünyanın en önemli şeyi. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, onlar ülkemizin geleceği. Öyle değil mi? Bu. bu...